Açtım açtım lan. Sesin susturulma. Bir susmuyor ya. Hadi hadi hadi. Beni sikeyeceğim şimdi ya. Bütün so, kafası asalt. karıştı. Sovun. Ananı ne seni. senin Spike ortal, ortal ortal, ortal. Ne ya. Optal sadece ya. Şunlu, ne anlattın? Yaşın doğrusu bir çocuğum kes sesine. Esen. Senin yap saatin gelmedi mi abi birader? <Gülüyor> Birini yanlışlıkla öldürdüm. Ben kaçar. Şu iki. Ye çözülen oturun. Ayakta kalan son oyuncu. Kafya bunu hep biliyorsun. Rawe. Her atışta bir Biri düştü. hazır. size. Hadi numarayım yine. yardım yine fikirim ben burada koşarım. kestirmeden so, oh, ne yapıyor ya? Taretle savaştım, tareti kırdım. zor oldum sen işte. Bir taretle savaştım, tareti kırdım. İyi koy Tansiyonum düştü ben oyunu sikiyim ben. Sora gerçekleştirildi. sürüsü sizi. Gel. Yakıştırın. Sağlar. sizi. Siktir gidin. Sessiz tamam.